ilçesi Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde Bayır Baraj yolu üzerinde kurulmuş olan direniş çadırı sabah erken saatlerinde jandarma tarafından baskına uğramış ve 11 arkadaşımız gözaltına alınmıştı. Sabah 4.30 sıralarında köylüler sahur yemeğini yerken yapılan baskında dört kadın, biri 17 diğeri 15 yaşında iki genç kardeşimizle birlikte 7 erkek arkadaşımız baskında darp edilmişti. Yerlerde sürüklenerek gözaltına alınmış bir çimentoçu şirketin bir haftadır direniş nedeniyle yoldan geçiremediği tırları jandarma bir şirketin ortak operasyonuyla başarıyla yoldan geçirilmişti. onu eşitliği köylüsü, birimen eşitliği yemeğici diyesi olan arkadaşımızın bir tek suçu, yaşam şey. alanlarına sahip çıkmak için direniş çadırında nöbet tutmaktı. Eşitliği bir firmaya 2006 yılından bu yana direnmektedir. Çimentoçu şirketin çet raporu 2015 yılında imar planları da 2017 yılında mahkeme kararıyla iptal ettirilmişti. Çimentoçu firma bu davalar sürerken ikinci bir firma kurarak aynı yer için ikinci bir çet raporu hazırlatmış ve 2014 yılında halttan gizleyerek çet olur almıştı. 2020 yılında kent Çimentoçu'yu satılan alan Çimentoçu bu saatte çit raporunu kullanarak imar planlarının onaylanmış Menteşe Belediyesi'nden de yapı rusat belgesini almıştı. Bu saatte çit raporu ve belediye rusatına dayanarak 2022 yılında inşaata başlayan çimentocı firma'ya karşı 27 Ocak 2022 yılında Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve Köyleri tarafından Çet ve usad iptal davaları açılmıştır. Davalar sürerken mahkemenin yürütmeyi durdurma vermesini fırsat bilen çimentoçu şirket yıkım projesini bitirmek için var gücüyle çalışmaktadır. Fabrika alanında bir tane hat bırakmayan. Ve devam eden şirket harika makine ekipman ekipmanı da tırlarla getirmektedir. <gülüyor> Mahkeme sonucunu beklemeden büyük bir fırsatçılıkla yıkım projesine devam eden şirketi durdurmanın tek yolu gelen tırları durdurmaktan geçiyordu. Köylüler de bunu yaptı. 3 Nisan pazartesi günü saat 15'te Bayır'da daha önceden korunmuş direniş çadır önündeki yolda şimantocu firmanın makine... Ekipmanlarını taşıyan tırlar durduruldu. Beş gündür gece gündüz nöbetlerle süre.